Herkese merhabalar. Bugün günlük makyajımızda kullandığımız makyaj fırçalarını nasıl temizleyeceğimizden bahsedeceğim. Yöntem çok basit. Evde olan bir bebek şampuanı, bebek şampuanı yoksa da herhangi bir antibakteriyel şampuanla bu işlemi kolaylıkla yapabilirsiniz. Makyaj fırçalarınızı öncelikle ıslatıyorsunuz, ardından avcunuzun içine aldığınız bebek şampuanı ile birlikte köpürterek kirini atmasını sağlıyorsunuz. Müzik Sonrasında makyaj süngerine geçtiğinizde ise makyaj süngerine bebek şampuanı kullanmak yerine beyaz sabun kullanmanızı tavsiye ediyorum. Makyaj süngerinizi beyaz sabunla birlikte köpürterek kolaylıkla temizleyebiliyorsunuz. Ardından durulama işlemine geliyoruz. Bol suyun altında makyaj fırçalarınızı durulayabiliyorsunuz. Ardından da eğer fırça fileniz varsa onlara geçirebilirsiniz. Fakat benim olmadığı için sizin de hiç almanıza gerek yok. Peçeteye uç kısmını sarabilirsiniz. Ardından fırça kısmı lavabonun içine bakacak şekilde yerleştirirseniz hem su içine akmamış olur hem de daha kolay kurutmuş olursunuz. Mavi Kadın kanalına abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.